Arkadaşım selam ben SML Hoca, SML Hoca Matematik kanalındasın. Arkadaşım bugün seninle birlikte metin yayınları TYT Matematik soru kitabının çözümlerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Peki nerede kaldık? Çarpanlar ayırma, öğreniyorum 14. teste kaldık. Sayfa numarası da 90 ve 91 olacak bu testlerimizin. Kanala abone olduysan, videoyu beğendiysen hadi bakalım geçelim dersimize. Şimdi ilk sorumuzda. Bize denilmiş ki m kare 2 mn bölüm m-2n ifadesinin sadeleştirilmiş biçimi aşağıdakilerden hangisidir? Üst tarafı m parantezini alacak olursanız m-2n kalır. Alt kısımda da m-2n'miz zaten mevcut. O halde burası çarpım durumda olduğu için bununla bu gider. Geriye sadece m kalır. Doğru cevabımız da b seçeneği olur. Devam edelim ikinci soruyla. 2a kare eksi 5a eksi 3 bu ifadenin çarpanlarına ayrılmış hali. Bakın ben burayı 2a'ya a diye ayırdım. Burayı da eksi 3'e artı 1 diye ayırırsam eğer 2a ile eksi 3'ü çarptınız. Eksi 6a artı a daha eksi 5a'yı yani ortadakini verir. O halde düz bir şekilde toplayıp çarpanlarına ayırabiliriz. 2a artı 1 ile a eksi 3'ün çarpımıymış cevap bu. Bu da nerede verilmiş arkadaşlarım bakın a seçeneğinde pardon 2a eksi 3 ile a eksi 2a artı 1 ile bu a seçeneği olmaz 2a eksi 1 orası 2a artı 1 ile a eksi 3 Edirne seçeneği seçeneğinde verilmiş arkadaşlar doğru cevap e idi ve devam edelim 3. soruyla 15x kare eksi x eksi 6y kare bu ifadeyi çarpanlarına ayır demiş hemen burayı 5x'e 3x diye ayırdım çarpımları 15x kare ve arkadaşlarım burayı da eksi e, eksi 3x'e desek olmaz artı 3x'e Eksi 2x diye ayırırsak bakın e, e, x değil özür dilerim y çok üzgünüm hemen düzelttim. Artı 3 yyi eksi 2y diye ayırdık çarpımları eksi 6y kare şimdi çapraz çarpıyorum. Eksi 10y artı 9y daha eksi 2y yapar güzel geldi yan yana toplayıp çarpanlarına ayırıyoruz şimdi. 5x artı 3y çarpı 3x eksi 2y çarpanlarından birisi sorulmuştu 5x artı 3y var mı 5x artı 3y yok 3x eksi 2y var mı var bakın cevap Ce Evet devam ediyorum 4nc sorumla x kare eksi x 6 eksi bölü x 3 hemen bunu xe x ve burayı da eksi- 3'e artı 2 diye ayırırsanız üst taraf x 2 ile x 3'ün çarpımıdır. ıdır alt tarafta x -3'tür en sade biçimi sorulmuş şunlaaşı giderse x 2 cevap olarak kalır doğru cevap D seçeneğinde verilmiştir ve devam ediyorum 5 soruyla bunu da çarpanlarına ayır demiş üst tarafta 2 kare farkı var a eksi 3 ile a artı 3'ün çarpımıdır arkadaşlar burası. Ve ben bunu a eksi 3'e bölersem eğer bakın burada a eksi 3'ler gidiyor doğru cevap a artı 3 yani cevap e seçeneği olarak verilmiştir. Beşinci soruyu da çözdük ve geçtik altıya. x y artı 2x eksi y eksi 2 ifadesinin çarpanlarından birisi sorulmuş. Şunu x parantezine alırsanız x artı değil y artı 2 gelir arkadaşlar. Daha sonrasında yan tarafta eksi parantezin alırsak yine y artı 2 gelecektir. Y artı 2'lerin ortak gör, e, ortak olduğunu görüyoruz. Y artı 2 parantezine bakın burada x burada eksi 1 kaldı. Dolayısıyla x eksi 1 yazabiliriz. Şimdi bu ifadenin çarpanlarından birisi sorulmuştu. Ya y artı 2, y artı 2 şıklarda yok. X eksi 1 var. Dolayısıyla cevabımız B seçeneği olacaktı. Geçtim 7'ye. 3 x eksi 2'nin karesi budur demiş. A kaçtır? 3 x eksi 2'nin karesini alacağız. 3 x'in karesi 9 x kare. Birinci ile ikincinin çarpımının 2 iki katı eksi 12x ve ikincinin karesi artı 4. Bu nedir arkadaşlar? 9x kare artı ax artı 4'müş. O halde bakın burada 9x kare 9x kare artı 4 artı 4 demek ki eksi 12x artı ax'ı eşit. Yani a burada kaçmış? 12'nin ta kendisiymiş. Doğru cevabımız a seçeneği olacaktı. 8 soru. Üst tarafı 2 kare farkıyla a eksi b çarpı a artı b diye ayıralım. Alt tarafta da bir b parantezini alalım arkadaşlar b parantezinde a artı b gelsin bakın burada a artı b'ler gitsin a eksi b bölü b bize cevap olarak gelsin doğru cevap c seçeneği olacaktı 90. sayfanın pertini çıkardık geçiyoruz 91'e 9. sorumuz p kare eksi 4 pq demiş yukarı tarafı p parantezini alırsanız p eksi 4 q kalır arkadaşlar daha sonrasında bölü p eksi 4 q'muz var çarpı üst tarafta p artı 3 q'muz var Bölü alt tarafta P parantezin alırsanız P artı 3Q gelecektir. Ve sevgili gençler burada P eksi 4Q ile P eksi 4Q gitti. Buradaki P artı 3Q ile P artı 3Q da gitti. Yukarıda sadece P ve aşağıda sadece P kaldı. P bölü P de bize biri verir. O halde cevabımız C seçeneğidir diyeceğiz. 9. sorumuzda çözdük ve C dedikten sonra 10. sorumuza bakıyoruz. Şekilde kenar uzunlukları belirtilen altıgenin çevre uzunluğu ile oluşturulan özdeşlik aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş bize. Şimdi çevre uzunluğuyla alakalı bir özdeşlik var. Bakın burada 1, 2, 3 tane x birim var. Ve aşağı, e, yan tarafta da bakın y birim, y birim, y birim. Çevre uzunluğu nedir arkadaşlarım bunun? 3x artı 3y'dir. 3x artı 3y'yi ben nasıl yazarım? 3 parantezine x artı y biçimde yazarım. O halde cevabımız B seçeneği olur diyebiliriz. 10. sorumuzun cevabına B dedikten sonra geçtim 11'e. M eksi t'nin karesinden ne kareyi çıkar? Yani bunun karesinden bunun karesini çıkarıyorsak iki tane karenin farkı var arkadaşlar. O halde ben diyorum ki m eksi t eksi n ile m eksi t artı n'nin çarpımıdır. Çarpanlarından birisi sorulmuş. Cevap ya m eksi t eksi n ya da m eksi t artı n. Hangisi var arkadaşlarım? Bakın e seçeneğinde m eksi t eksi n mevcut. Demek ki 11. sorumuzun cevabı da e seçeneği olacaktı. Geçtim 12'ye. x kare çarpı y artı y. Artı x kare artı 1 bu ifadeyi çarpanlarına ayır ilk iki ifadeyi y parantezine alırsanız x kare artı 1 gelecektir yan tarafta da bir tane daha x kare artı 1'imizin olduğunu görüyorsunuz o halde şimdi x kare artı 1 parantezin alırsanız bu ifadeyi bakın burada y burada artı 1 kalacaktır y artı 1 bunun çarpanlarına ayrılmış biçimi budur yani arkadaşlarım x artı 1 x kare artı 1 çarpı y artı 1 diyeceğiz cevabımıza bu da b seçeneğinde bize verilmiş oluyor. Geçtim 13'e 25'in karesi artı 2 çarpı 25 çarpı 15 artı 15'in karesi arkadaşlarım bakın 25'in karesi var 15'in karesi var 25'te 15'in çarpımının iki katı var o halde bu ifade aslına bakarsanız 25 artı 15'in karesinin açılımıdır yani bu da bize 40'ın karesini verir 40'ın karesi de 1600'ün ta kendisidir o halde cevabımız C seçeneğinde verilmiş Geçtim 14'e x kare eksi 9y kare bölü x kare eksi 3xy. Şimdi üst tarafı 2 kare fark yardımıyla x eksi bakın 9y kare demek 3y'nin karesi demek. x eksi 3y ile x artı 3y'nin çarpımıdır. Bölü alt kısımda da x parantezini aldınız x eksi 3y geldi. Ve daha sonrasında x eksi 3y'leri burada sadeleştirdik. Geriye kalan şey bizim cevabımızdır. x artı 3y bölü x bize cevabı verir. Bu da nerede verilmiş bakın a seçeneğinde verilmiş zaten. Ve geçtim 15'e. A kare artı A çarpı 3B kare bölü 3AB artı 3B çarpı B demiş. Bakın şimdi şuradaki B ile şuradaki B'nin bir tanesini götürdüm ben hala hazırda bekletmeyelim. Üst tarafı A parantezini aldığınız A artı 1 geldi. Yanında bir de çarpı 3B'miz var Bölü Alt kısımda da şu kısmı 3B parantezini alırsanız eğer A artı 1'imizin olduğunu görürsünüz. Şimdi A artı 1 ile A artı B gider 3B ile 3B gider Elimizde sadece tek tabanca A kaldı O halde cevabımız B seçeneği olacaktı Ve geçtim 16'ya Son soru Son soruda ise bize demiş ki M eksi ne 4'tür M çarpı n 6'dır M kare artı ne kare toplamı nedir Şunun karesini alın M'nin karesi artı n'nin karesi eksi 2 çarpı M çarpı n eşittir 16 Şimdi arkadaşlarım bize demiş ki M çarpı n 6'dır Yani şurasının 6 olduğunu söylemiş o halde eksi 2 ile 6'yı çarparsanız burası eksi 12 gelir. Eksi 12'yi karşıya fırlatırsanız bakın ne geldi? M kare artı ne kare eşittir? 16 artı 12 geldi. Bu da M kare artı ne karenin bize 28 olduğu gerçeğini verir. O halde cevabımız E seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz. Evet 16 tane soru 8 dakika gibi kısa bir sürede çözmek nasip oldu bu testi de. 91. sayfamızda çözdük ve artık 92 ve 93 sayfalarda bulunan çarpanlar ayırma öğreniyorum 15 teste görüşürüz diyelim Sizleri seviyorum Hoşça kalın sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da Lütfen unutmayın